Merhaba kıymetli dostlar ben Enes Hoca sizinle birlikte bir yayın daha yapacağız. Bu yayınımızda British Council sitesinde daha önce de bir videomuzda yine böyle yapmıştık. B1 seviyesindeki bir metni bu pasajı sizinle birlikte çevireceğiz. Intermediate B1 seviyesine denk geliyor sitenin kendi vermiş olduğu bir seviye. Konumuz robot öğretmenler. Şimdi diyor ki burada okuma yeteneklerini geliştirmek için ve pratik etmek için robot öğretmenler hakkındaki bu artikalı makaleyi diyor oku. Şimdi bu metne başlamadan önce burada preparation var hazırlık bölümü var. Buradan hazırlanabilirsiniz. Mesela to diagnose ne demek? Teşhis etmek demek gibi. To adapt ve empathy buradaki fiilleri ne yapıyorsunuz? Seçip buraya yerleştiriyorsunuz. Önce bir kaçta kaç yaptığınızı öğreniyorsunuz. Bu şekilde hani bu fiillere yatkınlığınız, bilginiz nasıl? Ona göre bu fiiller parçada geçecek. Okumaya başlayalım. If you think of the jobs... Eğer bir meslek, bir iş düşünürseniz, robots could never do. Robotlar onu asla yapamaz. E şimdi, böyle bir cümleyle karşılaştınız ve devam ediyor. You would probably, siz muhtemelen, pot koyacaksınız. Doctors and teachers, doktorları ve öğretmenleri. At the top of the list, listenin başına koyacaksınız. Şimdi şu kısmı biz nereye koyacağız? Asıl mesele bu. Eğer bir meslek hakkında düşünürseniz, şu maviyi unutun, öğretmeni ve doktoru listenin başına koyacaksınız diyor. İşte bu kısımda iş kelimesinden sonra bir det düşmüş. Öyle düşünün ve manayı şu şekilde verin. Robotların asla yapamayacağı bir işi düşünürseniz yapamayacağı yani bu iş öyle bir iş ki o işin sıfat cümleci de burası that var düşmüş çünkü iki isim yan yana gelmez İngilizce'de İki isim yan yana gelmesin diye ne uydurmuşlar? Proposition'ları uydurmuşlar. In, on, at, off gibi. Bunlar isimleri birbirine bağlar. İki isim asla durduk yere yan yana gelmez. Devam edelim. It is easy to imagine. Hayal etmek kolaydır. Bir robot temizleyicisinin ve bir fabrika işçisinin ne olması? Bunu hayal etmesi. Yani bir robot temizleyici veya Fabrika işçisini hayal etmek kolaydır. But some jobs ancak bazı meslekler vardır ki diyor. Need ihtiyaç duyar. Human connection. insani ilişkilere ihtiyaç duyar. And creativity ve yaratıcılığa ihtiyaç duyar. Need ihtiyaç duymak. Need to. Have to anlamında zorunlu olmak. Üyekisini karıştırmayalım. But ancak... Are we underestimating what robots can do? Ancak diyor bizler, bizler soru soruyor. B'ye başa geldi emizardaki B. Bizler diyor robotların yapabilecekleri şeyler hakkında çok mu hor görüyoruz, küçümsüyoruz, e, tahminlerimizi aşağıda tutuyoruz? Robotların yapabileceklerini bizler küçümsüyor muyuz diyor. İnsan keziz. Bazı durumlarda they already perform better than doctors. Onlar diyor zaten halihazırda doktorlardan daha iyi performans gösteriyorlar. Neyi hastalığı teşhis etme konusunda. E, daha iyi performans gösteriyorlar bir şeyde iyi olmak deriz good at also ayrıca some patients bazı hastalar might feel more comfortable sharing personal information with a machine than a person bazı hastalar daha iyi hissede hissedebilir daha iyi değil de daha konforlu hissedebilir. Ne de paylaşma hususunda neyi kişisel bilgilerini kimle bir makineyle kimden bir insandan daha e, rahat hissedebilirler. More geldi den de peşine geldi komparatif yapısından dolayı. Yani bir insan kişisel meselelerini anlatırken bir insan yerine bir robota daha kolay şekilde duygularını ifade edebilir. Kendini daha iyi açıklayabilir. Could there be a place for robots in education after all? Şimdi soruyor. Ne soruyor? Robotlar için, eğitimde robotlar için bir yer olabilir mi? Artık bundan sonra bir yer ne yapabilir? Olabilir mi? Eğitim içerisinde de robotları görebilir miyiz? diyor. British education expert, İngiliz eğitim uzmanı Anthony Selden thinks so. Böyle düşünüyor. And he even has a date for the robot to take over of the classroom. Hatta diyor, hatta o bir tarihe sahiptir. Ne için? Bu robotların sınıfları devralması, sınıfların robotlar tarafından devralması için bir tarih veriyor. O da 2027. Bir tarihe sahip kim? Antony. Takeover bu da devralmak. Bir görev, iş, sorumluluğu devralmak. Liderliği yönetmek, devralmak. He predicts robots will do the main job of transferring information. O tahmin ediyor. predict dertli de kullanılır. Kullanılmasa da olur. Robotların yapacağını tahmin ediliyor. Neyi? Ana işi. Neyin ana işini? ofla ismi isime bağlamış. Bakın. E, bilgi transferi işini yapacağını tahmin ediyor. And teachers ve öğretmenler. Will be like olacaklar. Ne gibi? Like assistants. Asistanlar, yardımcılar gibi olacaklar robotların yanında. Intelligent robots will read student's face. Ee, akıllı robotlar, zeki robotlar öğrencilerin yüzlerini okuyacak. movements hareketlerini okuyacak. And maybe ve belki de even, hatta, brain signals, beyin sinyallerini okuyacak. Then they will adapt the information to each student. Daha sonra bunun üzerine, they will, onlar ne yapacaklar? Adapte olacaklar, uyduracaklar. Neyi? Bilgiyi. Kime? Her bir öğrenciye bilgiyi uyduracaklar. Yani o bilgi, o öğrencinin, çocuğun, beyin sinyallerine, davranış, tutum, hareketlerine göre, düşüncesine göre bilgiyi ona adapte edecekler, uyduracaklar. It is not a popular opinion. Bu, ya, o, popüler, meşhur bir fikir değildir. And it's unlikely robots. Ve robotlar will ever have empathy. Empatiye sahip olamayacaklar and the ability to really connect with humans like other human can, diğer insanların yapabildiği gibi insanlarla birlikte gerçek bir bağlantı kuramayacaklar robotlar. Şimdi buradaki cümle olumlu şurası, ee, görünüşte olumlu mana olarak olumsuz niçin? Unlikely ne? muhtemel olmayan bir şekilde. Likely, unlikely. Muhtemel olmayan bir şekilde robotlar, yani hiç ihtimali yok, onlar empati sahibi olur demiyoruz da, onlar hiçbir şekilde e, empati sahibi olamayacaklar, empati kuramayacaklar diyoruz. One thing is certain, though, yine de kesin olan bir şey var, ancak, zira, fakat, bir şey gerçektir. Şimdi e, biz Türkçe'de ne diyoruz? Şurada, burada bir yargı söyledi. İşte robotlar şöyle kötü, böyle yapamaz, şöyle hissedemez. Ancak, fakat, yine de bununla birlikte kesin olan bir şey var deriz biz Türkçe'de. Ancak ne yaptı? Kesin olarak kesin olan bir şey var. Bir şey bu hususta kesindir ancak dedi mesela veya zira fakat işte buradaki do bu öyle bir şeydi ki bu do cümlenin başında gelir e, rağmen olur iki cümle arasında gelir iki noktalı cümle yani s-v-o, do s-v-o, bat anlamına gelir hava var anlamına gelir gider cümlenin sonuna durur buradaki gibi zira fakat yine de anlamlarına gelebilir bu çok tehlikeli bir e, bağlaştır a robot teacher bir robot öğretmen is better than no teacher at all. Hiç öğretmen olmamasından daha iyidir. In some parts of the world dünyanın bazı kısımlarında there aren't enough teachers. Yeterli miktarda öğretmen yoktur. Yeterli öğretmen yoktur. Miktar artık enough'un kendisinden çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Buna ekleyeceğiz. Yani İngilizce'de bazı şeyi çevirirken ekleriz. Bazı şeyleri de çıkarırız. Bu şekilde. Ve yine diyor ki burada 14 yaşın altındaki çocukların yüzde diyor 9 ile 16'sı okula gitmiyor. That problem. Bu problem could be olabilir. Partly sold. Kısmen çözülebilir could be sold. Hem model yapısı hem de pasif. Kim tarafından? By robots, robotlar tarafından. Because çünkü they can teach onlar öğretebilir anywhere and her yerde. Won't get stressed. Ve ne olmazlar? Stres olmazlar. Gerilmezler. Or tried. ya da yorulmazlar. Or move somewhere to an easier ya da bir yere çok kolay bir şekilde Giderler Higher paid job Yüksek ücretli bir iş hmm. Şurayı şöyle çevireceğiz buraya move, e, Olumlu olumsuz vermem gerekiyor bonddan dolayı Şöyle diyeceğiz Won't move Somewhere from an user. Kolay bir şekilde bir yere Taşınmazlar niçin Yüksek ücretli bir şey için kolayca bir yere gitmezler. Yani birisi daha yüksek bir iş verdiği zaman seni terk edip gitmezler. Yani az paraya da çalıştırabilirsin gibi diyor yani. Those negative aspects of teaching bu öğretimin negatif e, açıları, vecihleri bu yönleri aspect yönleri something everyone agrees on. Herkesin ee, üzerinde ittifak ettiği bazı şeylerdir. Teachers all over the world, dünyanın her yerindeki öğretmenler are living, ayrılıyor. Because it is difficult job, çünkü çok zor bir iştir. And they feel overworked ve onlar aşırı çalışmış hissediyorlar. Perhaps, belki de the question is not değildir. Neyi will robots replace teachers? Robotlar öğretmenlerin yerini alacak değildir. Belki de soru, robotların öğretmenlerin yerini alacağı değildir. But, ancak, şudur diyecek herhalde. How can robots help teachers? Evet, soru şudur. The question is How can robots help, help teachers? Um, robotlar öğretmenlere nasıl yardım edebilirdir? Asıl ge sorulması gereken soru diyoruz. Office workers, um, ofis çalışanları, işçileri can you software yazılım kullanabilir? To do things like organize and ask for emails. İşte organize etmek gibi şeyleri veya e-mailleri cevaplamak gibi veya arrange meetings, buluşmalar, meetingler, toplantılar düzenlemek için and update calendars ve takvimi güncellemek için. Teachers waste a lot of time doing non-teaching work. Öğretmenler pek çok zamanlarını israf ediyorlar, çöpe döküyorlar. Waste, çöp demek. Çöp kutusu mesela, çöp. Ancak fiil yaptığımız zaman israf etmek oluyor. Zaman israfı diyebiliriz. Doing yaparak, ne yaparak? Ee, öğretmeme işini yaparak pek çok zaman öldürüyorlar. Including more than, neyi içeren, buna dahil. 11 saatten daha fazla bir haftada ev ödevi vererek bu öğretmeme sürecinde zamanı çöpe atıyorlar, israf ediyorlar. If robots could cut the time. Teachers, bakın time'dan sonra teacher gelmiş. Buna da dikkat edin. Spent marking homework and writing reports. Eğer diyor robotlar zamanı kesebilirse. Öyle zaman ki öğretmenler ödev vererek harcadıkları zaman ve rapor yazarak harcadıkları zamanı robotlar kesebilirse, yani zaman kesilir mi? Zaman kısaltılır, kat kısaltılır. O halde teachers, öğretmenler would have more time, daha çok zamana sahip olacaklardır and energy ve enerjiye for the parts of the job humans to the best best insanın yapabileceği e, işin kısımları için daha fazla enerji ve daha fazla zamana sahip olacaklardır diyoruz kıymetli dostlar. Parçamız bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi Görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımı da ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.